Yoğun bir duyguseli yaşanıyor. Sonrasında hani ilk üç ay içerisinde birazcık zorlu süreçler anne için çünkü hormonal etkilerle gebelik bulantılarının en sık yaşandığı, beslenmenin çoğunlukla aksadığı, bozulduğu, kilo kayıplarının yaşandığı, halsiz, uykulu, biraz daha hani günlük aktivitelerden kopuşların yaşandığı bir dönem ilk üç ay. Dolayısıyla hani beslenme ile ilgili bazı tavsiyelerde bulunuyoruz bulantıları hafifletmek adına. Sabahları kalktığınızda yataktan kalkar kalkmaz, işte çubuk, kreker, kızarmış ekmek, tost gibi kuru şeyler, leblebi gibi tuzlu şeyler tüketmek bulantıların biraz daha hafif geçirilmesine sebep oluyor. Tabii ki tıbbi olarak bazı medikal desteklerimiz ilaç e, takviyelerimiz olabiliyor ama bunların bile yetersiz kaldığı durumlarda da sıvı tedavileri bazen hastaneye yatırdığımız e, hastalar olabiliyor bu dönemde e, çok şiddetli bulantılarda dirençli bulantılarda ki az önce bahsetmiştim tiroid hastalıkları evet. mutlaka öncesinde değerlendirilmeli e, tiroid ile ilgili problemler gebeliğin ilk 3 ayında bulantıların kusmaların daha fazla yaşanmasına sebep olabiliyor. Ama bu dönemde işte o çok kilo kayıplarını önemsememelerini yani buna, bunun bebeğin beslenememesi dolayısıyla stres yapmamalarını söylüyoruz genellikle. Yağlı, baharatlı işte çok... Kavurarak pişirilen yemeklerden, işte tencere yemeklerinden uzak durmalarını, çok çiğ sebzeleri, çiğ meyve ve sebzeleri yememelerini daha çok böyle hafif karbonhidrat. En çok karbonhidrata izin verdiğim dönem ilk üç ay. İlk üç ay. Sonrasında mümkün olduğunca minimumda karbonhidratlar. Peki, şimdi çalıştığın kurum çok köklü bir kurum her Hı -hı. hastanenin. Kendine göre kuralları var, e, branşları var. Avrasya Hastaneler Grubu'ndan değerli hocam ve bizim yayınımızın da ana sponsoru olduğu için orada tabii ister istemez ekipçe takiplerimizde diyoruz ki hangi branşlar var, ne oluyor? Ve araştırma yaptığımızda da bulunan ilçe arpa yakası zeytinburnu olunca her branştan tetkik, tedavi ve cerrahi müdahalelerin dışında Baktık ki doğumda da e, ilk sıralarda neredeyse %80'i. Kaç evet, doğ, evet kadın evet doğumcu var hocam ekipte? Ee, şu an kaç kişiyiz? 3-4 kişiyiz şu anda. Bizim hastanemizde 4 hekimiz. Evet bir arkadaşımız ayrıldı. Beş, normalde 5 kadromuz var. 4 kişiyiz ama şu anda. Ee, Zeytinburnu'nun zannediyorum %80'i 80 evet, bizim hastanede gerçekleşiyor. Şimdi civar ilçelerden <gülüyor> İlçelerde. de artık... E, hatta... Yurt dışından e, doğum yapan bir e, yabancı aileyle ta, e, karşılaştık. Avrupa'nın her yerinden Zeytinburnu'nun başlangıcı ama tabii İstanbul ve tüm genelinde... E, şöyle enteresan bir şey var, sosyal medyanın gücünden de belki burada biraz evet. bahsetmek lazım. Benim şu an Ardahan'da takip ettiğim bir hastam var biliyor musun? O kadar... E, evet, işte gebe kaldığı anda geldi, benimle tanıştı. Orada görev yapıyorlarmış. İşte doğumunu benimle gerçekleştirmek istediğini söyledi. Böyle ama... oynayarak gülerek <gülüyor> çıkan anneleri görünce <gülüyor> daha ama cesaretledi. Ama hani, takip tabii. süreçlerini sizinle yapamayacağım. Yine de beni kabul eder misiniz dedi. Ben de tabii ki dedim yani orada bir meslektaşım sonuçta takip edecek. Yani ben meslektaşlarıma gü güvenirim sonsuz. Onların sözleri de benim için e, yeterlidir. Bana her ay ya da her kontrole gidişinde... WhatsApp'tan tahlillerini, muayene bulgularını gönderiyor. Biz böyle diyalog halindeyiz. Şimdi iyi. önümüzdeki ay bir gelecek İstanbul'a. Yarıladık artık 20. haftaya falan geldi. Maşallah. Bir kontrolünü yapacağız. Ondan sonra da doğum zamanı tekrar buluşacağız. Bence Aynen. çok muazzam bir şey bu. Kesinlikle. Benim için çok keyifli. Gerçekten Kesinlikle. çok keyifli. Yani bu kadar güven, güven duygusunu kazandırabilmek, birilerine hissettirebilmek çok güzel bir şey. Bebek doğunca diyecekler ki hadi kızım ya da oğlum nereye? E, doktoruna gidelim nereye? İstanbul'da, İstanbul'da. görmeye. <gülüyor> evet. Hem de muayenemizi tetiklerimi. Müthiş bir şey. İşte teknolojinin gelişmesi gelinen son nokta bu. Şimdi yaşın ilerlemesiyle birlikte hocam e, kariyer diyor. Biraz zaman geçsin diyor. Her şey yolunda olsun ya da evliliğim tam rayında e, rutin... bir beş senesi geçsin. Bir beş senesi geçsin. Tanıyalım, gezelim evet. tozalım. Yaş 40-45'lere gelen grup için soralım. Hı hı. Artık e, Evet tüp bebek sonsuz çıkış noktası artık anne olmayan baba olmayan kimse kalmayacak gibi hı hı. değil mi kısırlığın önüne geçildiği geçildi gibi, gibi aslında evet. bakarsan yani çocuk sahibi olamayan çok az küçük bir grup vardır ki bir çoğunda artık anne baba olmak hem kalpte mümkün. büyütülen hem karında büyütülen Tabii. kocaman bir aslında dünyanın içerisinde sayı gittikçe büyüyor. Büyük.